Ramazan ayı bir fırsat olabilir mi? Ramazan ayı bir fırsat olabilir tabii ki. Çok iyi bir fırsat. Yani e, yani 15-16 şey. saat bir insanın açlık e, süresince sigara içmediğine göre e, bunu kır, bu direnci kırabilmek için çok iyi bir süre. E, ama her şeyden önce bu irade ile ilgili bir şey. E, ben şunu da çok görüyorum. Günde bir paket sigara içen e, bir hasta Ramazan ayında da bir paketi tamamlıyor iftarla savur arasında. Yani bu bir irade meselesi, istek meselesi. Yani bırakmaya niyeti olan bir, olmayan bir kişi üç gün aç bıraksanız, üç gün sigarasız da bıraksanız dördüncü gün o üç günü de telafi edecek şekilde sigara içebilir yani. Bırakma iradesi yoksa, isteği yoksa. Tabii bu süreçte sigara tüketiminden bahsettik ama ilaçlarını da mutlaka içsinler. Çünkü kalp hastalarında anjiyo olabilir stent takılmış olabilir, kalp krizi geçirmiş olabilir evet. kişiler bunlar ilaçlarını mutlaka takip etmeler değil mi hocam? Evet, tabii. Kalp hastalarının şöyle bir avantajı var. İlaçlarımızın çok büyük kısmı günde tek doz kullanılan evet. ilaçlar. Dolayısıyla savurdan sonra ilaçlarını aldığı takdirde şayet varsa ikinci dozu, akşam iftardan sonra aldığı takdirde yani te tedavisi çok ciddi bir aksama göstermiyor. Dolayısıyla Hani şeker hastalarına nazaran biraz daha e, uyumludur oruçla e, kalp hastalarının e, ilaç düzeni. Evet. İlaçları almaları için hiçbir engel yok. İlaçları e, oruç tutmaya elbette çoğu zaman için mani değil. Ama e, sahurda veya iftarda nasıl ayarlanmışsa e, aynı düzende kullanmaları şartıyla tabii ki. Tabii Habib Hocam bununla birlikte artık yaz aylarına bir giriş yapıyoruz. Evet, evet yaz aylarına giriyoruz, işte Ramazan daha güzel geçecek, ümit ediyoruz. Tabi şu Krona virüsü de atlatırsak daha daha güzel geçecek, belki de çifte bayram yaşayacağız. Evet. Peki yaz aylarına yaklaşırken bu mevsimsel geçişlerde kalp hastalarımız ne Öncelikle yaz aylarında... Sıcakların etkisi bir faktör. Tatil havası aşırı bir hareketliğinin artması bir başka faktör. Öncelikle hava değişimin, havanın sıcaklık değişimini değerlendirirsek ne yapıyor sıcaklık? Damarlarda bir gevşemeye yol açıyor. Damarlardaki gevşeme genellikle makul seviyede bir tansiyon düşüşüne yol açıyor beraberinde sıcak hava ile birlikte terleme arttığı için yine damar içindeki sıvı miktarı azaldığı için yine tansiyonda hafif bir düşme eğilimi oluyor. Dolayısıyla tansiyon hastaları mesela bu anlamda ilaçlarının dozunda bir miktar azaltma ihtiyacı duyabilirler. Birincisi bu. Bu elbette hekimleri eliyle olacak bir şey. İkinci başlık sıcaklık artışı ve terlemenin etkisi ee, en çok kimlerde olur? Kalp yetmezliği hastalarında. Kalp yetmeziği hastalarında hastalarımız mutlaka bilecektir. Tedavilerinin en önemli e, bölümünü diüretik dediğimiz idrasya gücü ilaçlar oluşturuyor. Ve biz bu hastaların e, ilaçlarını ayarlarken kış mevsimine göre ayarlıyoruz ve genellikle terlemenin olmadığı, belki hareketin de nispeten az olduğu e, bir döneme göre ayarlıyoruz. Ve biraz daha yüksek dozla veriyoruz bu e, ilaçları. Ancak yaza geldiğimiz zaman e, terleme yoluyla e, atılan sıvı miktarı artacağı için doğal yolla atılan sıvı miktarı bizim diüretik dediğimiz bu ilaçların dozunu azaltmamız gerekiyor. Aksi takdirde e, böbreklerin e, bir anlamda susuz kalmasına bağlı bir takım m, sıkıntılarla hastalarımız e, karşı karşıya gelebilir. Ya da e, aşırı halsizlik, baş dönmesi, bitkinlik gibi Vücutta su eksikliğinin temel göstergeleriyle karşılaşabilirler. Bu da yine yazı, yaza giriş dönemlerinde hekimleriyle yapacaklar görüşmede mutlaka kendilerine gerekli öneriler yapılacaktır.